Ben Yılmaz Kekeç. Naturigo olarak süper gıdaların gücüyle daha fazla insanı daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeye teşvik etme misyonundayız. Bu konu bizim için ticari olmasının çok ötesinde aslında kişisel bir konu. Çünkü çoğu insan aslında kötü beslenme ve yaşam tarzı seçimleri nedeniyle hastalanıyor, sağlıklarını kaybediyor. Kendim dahil çevremde birçok insanın bu nedenle sorunlar yaşadığına bizzat şahit oluyordum. Süper gıdaları yaşamıma dahil ettikten sonra hissettiklerim ve artan yaşam kalitemi de gördükten sonra bu konuda uzmanlaşmış bir yaşam ve iş kurmaya kendimi adadım. Kurumsal yaşamdayken uzmanlığım teder zincir yöneticiliğiydi ve bir tedarik zincir yöneticisi olarak özellikle de gıda ürünlerinin lojistiği, depolanması ve tazeliklerinin korunmasının tüm dünyada ne kadar zor ve önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Dünyada gıda atığı miktarının devasa boyutlara ulaşması Yenilikçi gıda kurutma teknolojilerinin daha fazla önem kazanmasına yol açtı. Yüksek besin değeri olan gıdaların en uygun koşullarda kurutularak toz haline getirilmesiyle hem gıda atığının azalması hem de depolama ve lojistik kolaylığı elde edilmesiyle şekillenen bu iş modeli artık tüm dünyada milyonların hayatını olumlu yönde etkileyen büyük bir ekosisteme dönüştü. Tüm bu gerçekler bize ana problem olarak gördüğümüz besin eksikliği konusunda ışık tutuyor. Bazı araştırmalar büyük anne ve büyükbabalarımızın bir portakal ile alabildiği A vitaminini bugün ancak 21 portakal ile alabildiğimizi söylüyor. Endüstriyel tarımın sonucu olan toprağın fakirleşmesi, doyduğumuz ama yeterince beslenemediğimiz bir dünya ortaya çıkardı. Bu gerçeğe bir de katkı maddeleri, koruyucular ile dolu yeni beslenme şekilleri eklendiğinde dünya nüfusu hızla sağlığını kaybetmeye başladı. Doğal olarak bizim çözümümüz ise süper gıdalar ve bahsettiğimiz teknolojik gelişmeler sayesinde bu gıdalardan maksimum derecede faydalanmamızı sağlayan konsantre formlarını beslenme düzenimize eklemek olacaktır. İhtiyacımız olan besin üyelerini maksimum ölçüde destekleyebilmek ve bunu yaparken katkı maddeleri, rafine şeker, tatlandırıcılar ve gluten içermeyen akıllı çözümler sunmak işimizin ana odağını oluşturuyor. Dünyanın Biyo çeşitliliğine ulaşmayı fazlasıyla kolaylaştıran toz süper gıdalar hem depolama hem de kullanım kolaylıkları ile bugün artık ciddi anlamda büyüyen bir trende sahip. Süper gıdalara artan ilginin bir diğer önemli sebebi de beslenme ve sağlık ilişkisini daha net şekilde ortaya koyan fonksiyonel tıp hekim ve beslenme uzmanlarının tüm dünyada ve ülkemizde sayısının ve etkinliğinin artması. Özellikle Avrupa ve Amerika'da 12-15 yıllık bir geçmişe sahip olan süper gıda markaları bulunuyor ve halen ciddi bir potansiyeliyle büyümeye devam ediyorlar. Naturiga, şu anda B2B ve B2C iş modeliyle çalışan ve Türkiye'nin en kapsamlı ürün çeşitliliğine sahip süper gıda şirketlerinden biridir. Ülkemizde başta Macro Center, Carrefour, metro Marketler olmak üzere geniş bir modern kanal dağılımımız Distribütörlerimiz aracılığı ile ülke genelinde 300'den fazla satış noktasına ulaştığımız geleneksel kanalımız ve e-ticaret kanalımız bulunuyor. 6 çeşit ile yola çıktığımız ve şu anda 32 çeşitten oluşan ürün gamımız toz süper gıdalar, fonksiyonel karışımlar, vegan protein tozları ile tamamı glutensiz katkı ve rafine şeker içermeyen sağlıklı atıştırmalıklardan oluşuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk ticaretimiz bu yıl başladı. Yaz aylarında da atıştırmalık grubumuz ile Almanya pazarına giriş yapacağız. İngiltere pazar hazırlıklarına da başladık. Hatta Nisan ayında İngiltere'de katıldığımız fuarda ürünlerimizden biri Avrupa en iyi yeni atıştırmalık ödülünü kazandı. Çok gururluyuz. Küçük ama çok yaratıcı bir ekiple, oldukça kısıtlı bütçeler ile bugünlere kadar geldik ve gururla söyleyebilirim ki bugün artık ülkemizde süper gıda denildiğinde ilk akla gelen markalardan biriyiz. Şimdiye kadar on binlerce kişiye ulaştırdığımız ürünlerimiz ve misyonumuz ile gurur duyuyoruz. Naturigo olarak sürdürülebilir beslenme yöntemlerinden biri olan toz formundaki süper besinleri sunuyoruz. Ancak aynı zamanda tüm dünyada hızla yükselen glutensiz ve vegan beslenme yöneliminin de kesişim noktasıyız. Tüm ürünlerimiz glutensiz ve vegan beslenmeye uygundur. Hızla genişleyen ürün gamımızı yıl sonunda kırkın üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Dünyanın her yerinden besin değerleri yüksek bu besinleri bulup fonksiyonel karışımlar ve atıştırmalıklar haline getirerek süper besinleri olan tüm tutkumuzu hem ülkemizde daha geniş kesimlere hem de global pazarlarda milyonlarca kişiye ulaştırmak için gerekli adımları atmaya hazırız. Sizi de bu heyecanlı yolculuğumuza eşlik etmeye davet ediyoruz.